Evet arkadaşlar, şimdi yol başında ana cattı üzerinden size son durum hakkında biraz bilgi paylaşacağım. Şu an ana cattı hem zidiş hem geniş yönünde çok ciddi trafik var. 9 Şubat gece saat 11 civarı. Burası Kandırmaz Market'in önü. Kandırmaz Market hemen sol tarafında. Yanlış bilmiyorsam atayıkların olduğu günahatı yok bordoğun olduğu yer konuşmalar var. Yuratın olduğu yer diyor amca. Bu karşıdaki binada arkası 5-6 katlı bina yerine bir. Burada tam. şu An ben neredesin? Evet. Şimdi yardımlar arkadaşlar var. Dağıtılıyor ama tabii ulaşamayan, geç kalan yerler de var. Çadır noktası biraz sıkıntılı hala çadırda kalamayan, araçta kalamayan var. Hatta bir tane Mehmet amcaya da eşine biraz önce efendi çapamızda motosikletle, sırt çantamızda biraz şeyler getirmeye çalıştık ama yetmiyor. Ee, o yüzden paylaşımlarımızı da dikkat alıp özellikle aracı olan arkadaşlar yapımcı olabilirse sevgilim arkadaşlar. Ee, benzin noktasında hem karayolların karşısındaki şehirde benzin var, mazot var, LPG de var. Aynı zamanda Adıyaman yolu üzerindeki de yine benzin ve LPG var. Ee, Araç attığının hali binalar anlamında biraz işler acısı. Çünkü çok fazla düşük var, enkaz var. Bu arada şehre tabii çok fazla hem yardım kurları olsun hem... Düştüm Düştüm Düştüm Aynı zamanda Şehire gelmek Yeriden yani çok isteyenlerin de düştü Bu grafik var Ondan dolayı böyle Yollarda yoğunluk yaşanıyor. Tabi bu arada Dün şahit olduğum Olayı söyleyeyim böyle yine motosikletle gece giderken önümden bir pikap geçti Pikapın kasasında iki tane vefat etmiş kişinin biraz bedeni vardı. Bu biraz mutlulucuydu benim için. Zaten e, geri geçen cenaze araçlarının hakkı hesabı yok. E, bu jandarmanın karşısında eski akatik ben gelmiştim buraya Suriyeliler yaşıyordu, onlar <gülüyor> kadın içinde olan insanların olduğunu söylemiştim Şimdi arkadaşlar duyum aldım, otogarın önüne bir tane tır gelmiş özellikle dondurulmuş gıda ve temel ihtiyaç malzemesi varmış Bir onu teyit edeceğim, eğer gerçekten Gelmişse, efendim? Etmedim, baba, evet. evet. Ee, amca sağolsun çıkar ettiyor. Evet, Bu evet. bölgenin Neyse. haberini paylaşıyorum da. Evet. Yani gazeteci değilim de işte bireysel. Evet, bireysel, bireysel, bireysel, bireysel Çünkü yurt dışında yaşayan çok var kimse haber alamıyor yakınlarında. Aynen. Aynen. Aynen. Evet. Aynen. E, Aynen. Sağ ol. Meksik olmayıp. E, o yardımcı eğer gelmişse onun bir bilgisini paylaşacağım Aynen. sizlere insanları boşu da yormak istemiyoruz. Şöyle bir aradan. Sol tarafında Sabri abi vardı anahtarın. Onun olduğu bina maalesef yıkılmış durumdaydı. Böyle hafifte görünüyor. Bu bina tamamen yıkılmış durumda. Ulu Cami arkadaşlar bu Cami'nin minaresi tamamen yıkılmış durumda. Bunun harici sol tarafta yıkılan binalar vardı. Bunlar Burada yine ne kadar iyi gösteriyor bilmiyorum ama ondan sonra nimet ekmek fabrikasının olduğu yer bayağı sıkıntılı Bunun o ara sokak. şimdi size göstereceğim o sokakta da ciddi enkaz var ve yol kapanmış durum. Arkadaşlar burası. Sağlı sonunda burada kahveler vardı. Yıkılmış bina ve sokak hava alakası. Kalkıya tutulmuş durumda. İş Bankası'nın arkasındaki binada ciddi hasar vardı. taraftan parçamanın olduğu yerde tabii enkazlar çadırlara e, yiyecek yardımı yapılıyor ilaç yardımı yapılmış Bütün yakacak yardımı yapılmış dün özellikle şahit olduğum unfadan çok fazla bireysel yardımlar geliyor. Diyarbakır'dan yardımlar geldi. Bunlar bireysel halkın kendi aralarında toplanıp yaptığı yardımlar. Ee, iki, i̇ki tane bu kap, bir tane Transit ha, ben bizzat rehberde yetiştim. Tabi diğerlerini bilemiyorum. Çok fazla vardı şahidim. Onlar tabi geliyorlar. Ee, genelde de Serhat Otem'in yanındaki BP'nin yanına geliyorlar. Tabi oradaki bölge halkını bulup onlara soruyorlar. İşte nereye gidelim, ne yapalım, hangi soyu gidelim diye. Hani insanların da bu noktada söyle çünkü adamlar geliyor ama yardımın nereye dağıtacaklarını bilmiyorlar. Ee, çok fazla il dışından ilçe dışından böyle yardımlar geliyor. Onlara da şahit oldum. olursa ilk etapta o notunu insanlara ulaştırma olsanız Yol başında dikkatimi çeken özellikle ama özellikle e, yeni binalarda çok fazla yıkım var, hasar var. Yani biz de bir İçikçi'nin olduğu bina öyle geçer. Bina'nın bilmiyorum ama yani 3 kat bina, üstüne 5 kat apartman, 7 katlı bina fiz olmuş ilk depremde. Bu çok enteresan. Afet evleri Burada yaşayan insanlar bilirler 1980'li yıllarda olan depremde yapılmış şeyler iki katlı binalar. Onlarda mesela çökme mekme hiçbir şey yok. Yani bu bölge itibariyle normalde burada üç kattan fazla bence olmaması lazım ama tam Bireysel şahsi düşüncemiz neyi ne kadar değiştirdi bilemiyorum. Maalesef burada bu iki kat meselesinden dolayı Totalde yedi katlı bina çok fazla ve en çok da onların yıkıldığını, yan yaptığını, yordum ben. Ee, videolarda ben elimden geldiğince insanlarla bireysel bir röportaja çok fazla girmiyorum. Enkazların içerisine çok fazla girmiyorum. Çünkü zaten insanlar acılı. O insanları konuşturup veya konuşturmaya çalışıp veya kamera tutup o insanların o isyanına falan tanıklık edip onların üzerinden böyle çekim falan bu maalesef ben o konulara girmiyorum. O benim formatıma çok uyduğu şeyler değil. Ee, yoksa belki gün Devlet Hastanesi'nde acildeydim. Orada yani çok ömrüm boyunca unutamayacağım şeylere şahit oldum. İnsanları taşımadan tutup e, Sezeryem doğuma kadar, parmakları kopmuş insanlara kadar yani hiçbirisini çekmedim, çekmem de o tarz şeylere girmiyorum zaten. Veyahut orada e, gelen insanların yakınlarıyla işte konuşayım, bilgi alayım falan onlara da çok fazla girme tercih etmiyorum dışarıdan kendimi gözlemleyebildiğim kadarıyla bilgi alabildiğim kadarıyla ulaşabildiğim kadarıyla e, ne ulaşırsam onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum şu anda da saat 9 Şubat saat gece 10 günü geçti Şimdi, burası araç yaptığım yollarda çok fazla yolu düştüllerler şu Çağlayan Eczanesi'nin olduğu 5 katlı bina sabah ilk depremde ayaktaydı ama öğleden sonra bu da tam bir Ben size şöyle anlatayım. Burası sobalı Haceli abinin e, soldaki dükkanı. Onun tam karşısında köşede uyarların binası vardı. O yerledir. Onun yakın yanındaki bina yerledir. Yarım ayların bir iş merkezi vardı. O ayakta ama ondan sonra ömrü tantimeden başlayarak komple yerledir. İleride Barış Kırtasıyesi'nin olduğu bina, kafeler falan onlar yerledir. Meydan zaten. vardı. Barış Hocam şöyle bir ışık tutabilir miyiz? Şu Barış Kırtasiye'nin orada Arkadaşlar bir çıktım sonra geri dönüm. kolay gelsin. durumda var. Durumda. Burada da bütün bir alan durumda. Hocam geçmiş olsun. El feneri var mı? Sağ tarafta Ferdiçi e, Sahine, Ferdiçi Sahin değiline sonrasında civanlar markete giden bina var, orunlar yerlebir. Sol tarafta Çok da. Çok önemliyse tutuyorum yani. Yapma fayda etmez herhalde. Rüyam kafenin olduğu yerler yerledir Hocam verebileceğiniz böyle doğru bilgi var mı? Paylaşım evet. yapıyorum da. Yani burada e, kaç bina yıkıldı gibi falan böyle bilginiz var mı? 110-120 arası 110, bina yıkıldı. Maalesef. maalesef. Burada esnaf mıyız abi? esnafız evet. He, dükkanları mı bekliyoruz? Evet. Evet esnaf abilerim dükkanları bekliyorlar. Ama abi çok geçmiş olsun. Burası böyle istasyona doğru giden Turan Özlem'in caddesi. Cadde boyu hem yolda terin yarın bir tereli Belediyesi diyor. Cenaze nakim var. Yani şöyle bir Çekmeye çalışıyorum. Bakın burası çarşı. Burası eski Mahmut Usta'nın fırının olduğu yer. Buradan Ben diyebilirim ki size yaklaşık 1.5-2 metre derinliğinden Çukur oluşmuş ve ağaç içine girmiş. Burası eski Bilenler bilir Mahmut Usta'nın fırını arkadaşlar. Karşısı ve onun hemen önünde Yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde çutur olmuş. Ağır işle düşmüş. Yani asfaltta durum böyle. O bahsettiğim şu karşısı, burada Çağlayer İzalesi'nin olduğu bina vardı. Beş katlı bina. İlk depremde ayaktaydı ama, ikinci depremde yer bir oldu. Hem de bu sorda köşede yöresel ürünler vardı. Asfaltı bittiğim için. Diyarete aşağıya doğru inen yol. Şöyle ışığı tutmaya çalışıyorum ama. Buraya da yine enkaz devrilmiş. Bu yol tamamen. Olarak... Cenaze aracı gidiyordu Kozarların iş yerleri de gördüğünüz üzere arkadaşlar binalar birer kat tamamen çıkmış durumda Buradan hemen şu karşıdan bir otogara da gidiyorum son olarak konçanı bir tutaracağım Çünkü dışından gelen yardımların çoğu burada otogara geliyor orta bir yerde yardım dağıtım merkezi durumunda. Buradan birileri de dönüş şansı olan bir çadır görmemiş